arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çok özel e, olan, karışım, özel karışımlı kahvemizin karışımını yapacağız. Nasıl karıştığımızı göstereceğiz. Karıştırdığımızı göstereceğiz. Evet. E, daha önce de söylediğim gibi biz bu kahveleri e, toptan aldığımız için e, bu şekilde hani özel paketli gelmedi. Gelmiyor. Yani kiloluk, yarım kiloluk aldığımız için. Evet. Kahvemizi bu şekilde döktük. Ondan sonra diğer kahvemizi dökeceğiz. Diğer kahvelerimizi. Şöyle güzelce gerdirerek kahvelerimizi boşalttık arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle ayar altına çekeyim. Heh. Kahvelerimizi güzel döktük. Ve güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok karıştırsak, ne kadar çok ee, birbirine karışırsa arkadaşlar o kadar güzel olur. Arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kahvenin birinin tadı çok güzel oluyor. Birinin köpüğü güzel oluyor. Birinin daha farklı bir daha güzel şey bir tat veriyor. Köpük veriyor. O yüzden biz bu kahveleri karıştırıyoruz. Evet, o yüzden karıştırıyoruz kahveleri. Yani, biz... Daha önce çok uğraştık ee, yani tamam köpüğü tutturduk bir yerinde daha önceki uğraştıklarımızda ama köpüğü çok oluyordu yalnız tadı güzel olmuyordu. Ee, ve uğraşırken uğraşırken en son hani e, bu şekilde yaptık ayarladık gram olarak e, kahveleri farklı kahveler olarak bu şekilde üzerine tutturduk ve kendimiz olalım. Diğer kahvedeki müşterilerimiz olsun. Gayet güzel. Beğeniyorlar arkadaşlar. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir şikayet almadık. Hiçbir problem olmadı. Yani daha özel aileye gelip dışarıdan siparişlerimiz olduğu Kahveye gelip de hani ee, kahveyi, kahveyi nasıl yapıyorsunuz deyip de beğenip de. Almak isteyenler çok oldu arkadaşlar ki internette de e, koyduğum kahve videosunda da e, beğenen, beğenen arkadaşlar oldu onlar da e, almak istediler birkaç arkadaşa gönderdim 35 arkadaşa gayet güzel olduğunu beğendiklerini ve ara ara almak istediklerini de söylediler. Arkadaşlar, ben bu videoyu ilk yapıp çekerken e, internette kahve satmak gibi bir niyetim, durumum yoktu. E, ama baktım gayet güzel e, izlenme oldu. E, sonrasında beğenenler oldu e, ki hani bu güzel kahveyi de sizlerde evde sevdiklerinize, kendinize yapmak isterseniz, e, takmak isterseniz diye hani e, satmak istedim. Yani satıyoruz diye söylüyorum. Yoksa hani yanlış anlamayın. Ee, sizler alsanız da almasanız da biz bu işi zaten yapıyoruz. Yani işimiz çay ocağımız var kahvede. Ee, bu kahveyi zaten kullanıyoruz yani. Ama yani almak isterseniz ben hani bu karışımı nasıl yaptığımı soruyorlar. Ben bu karışımı yaptığımı biz çok uğraşarak bulduk. Ve e, kalkıp da herkese bunu niye yayalım ki? E biz de yani kendimizce bunun maliyetini çıkartmamız lazım yani. Şundan kalkıp da ağım bir kar falan yapmıyoruz yani. Giddiğim gibi biz toplan aldığımız için emin olun siz kendiniz karıştırmaya çalışsanız daha pahalıya mal edersiniz. O yüzden ben gayet uygun fiyata verdiğimi düşünüyorum. Almak isteyenler... Açıklama kısmında zaten şeylerimizi, iletişim bilgilerimizi vereceğiz ve çok alanlar için şunu söyleyeyim Saklamak isterseniz cam kavanozda satlayın arkadaşlar uzun süre tutacaksanız şayet Cam kavanozda uzun ömürlü olur Biz hani kahvede zaten fazla beklemiyor Genelde hani cam kavanozla uğraşmıyoruz Ayrıca plastik saplama kaplarımla şey yapıyoruz. Yani kahvede çok satıldığı için saplı saplamaya gibi bir şeyimiz olmuyor, durumumuz olmuyor. Ama sizler uzun süreli evinizde, mutfağınızda saklayacaksanız diye bunu göstermek için cam kavanozlara dolduruyorum arkadaşlar. Hemen diğer kavanozumuzu alalım. Evet arkadaşlar. Böyle. Hani ben siz daha fazla da tutmayayım. Zaten e, gördüğünüz gibi. Karşımızı yaptık. E, saklamak isterseniz. Can kavanoza saklayın. E, adını çok <gülüyor> andığımız çok özel özel karışımlı kahvemiz bu şekilde karıştırıyoruz içine kahve harici inanın bir gram ekstra dışarıdan bir şey atmıyoruz arkadaşlar biz zaten bunun üreticisi üreticisi değiliz biz de tüketiyoruz tüketeceğiz biz sadece e, farklı marka kahveleri alıp e, gördüğünüz gibi karışım yapıyoruz Hep, olay hepsi bu yani <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim ee, kanalıma takip ederseniz, e, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.